Değerli seyirciler, yani 6 aylık periyotlarla çocuklarınızı test ettirirseniz bu ince motor, kaba motor olur, kişisel sosyal gelişim olur, dil gelişimi olur. Az önce hocamızın bahsettiği gibi sağ sol beyin loblarının uyumlu olup olmadığı olur. Yani bir takım okula hazırlık faaliyetleri, bir takım el göz koordinasyonu ile ilgili faaliyetler pedagoglar tarafından...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 Yani MEB'e 10'u bir arada bir hizmette bir çocuk disleksi de olsa, diskrafi de olsa, diskalkuli de olsa bunların hepsini çok kısa sürede aynı okuma yazma eğitimi gibi evet. ama cümbür cemaat değil de kişiye Hı -hı. özel o çocuk bir patinaj ya yaşıyor ve e, bazı aileler maalesef bundan dolayı çocuklarını sen dikkat etmedin deyip dövenler var. Şimdi Çocuğu suçluyorlar evet. aslında. Ya çocuğu ya öğretmeni suçluyorlar. Tabii ki öğretmeni o bambaşka bir şey. Öğretmeni tamam. öğretemiyorsun diyorlar. Tamam. Sonra şöyle bir sıkıntıyla da karşılaşıyoruz. Öğretmeni öğretemiyorsun suçlaması atılınca öğretmen diyor ki git uzman testini yaptır ne olduğunu gör. Tamam. O da çıkıyor çünkü... Öğretmenler de biliyorsunuz puanlama sistemi var. O da bir sınıfın değer 30 öğrenci varsa ve hala 5-6 tanesi öğrenememişse bir müfettiş soruyor. Hocam bunlar neden öğrenemedi? E bilmiyorum diyor. Aileye söyledim, söyledim. Bir çözüm bulamadılar. O zaman bir teste yolladınız. O zaman çıkıyor, çıkıyor ortaya. Bununla yüzleşmeden. Aslında şöyle diyebilir miyiz hı hı. yani e, ebeveynler, hı hı. öğretmenler, okul yönetimi hı hı. işte çocuk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 geç konuştu. Hı hı. Anası geç konuştu. E danası bari bu sıkıntıyı Hiç yaşamaz. Çekmesin. Tabii çocuğuna hı hı. madem ailede böyle hı hı. genetik kodlarda bir sıkıntı var. Hı hı. İşte öğrenme güçlü olur. Hı hı. Hiperaktivite olur. Disteksi olur. Hı hı. Otizm olur. E, erken teşhis hı hı. ve erken yolanma. Erken keşfetme. ve Bu kadar problem varsa yüce Rabbim sizler gibi uzmanlar yardımıyla birçok çözümler var. Ki Yeter ki kafa yuralım, emek harcayalım, sorunu kabul edelim ve kenetlenelim. Şimdi problemi bilirseniz evet. problemin nasıl gideceğinizde size bir uzman anlatıyorsa evet. yani bunu doğru tahlil etmek gerekiyor. Kesinlikle. Evet, Bu bir problem. Ama çözüm yolu da var. Nedir? Ne? Ha, zor ama uzun süre çalışıldığı zaman Artık biz bunu çözebiliyor muyuz? Çözebiliyoruz. Ha belki de bazen inanç desteği de gerekiyor. Çünkü disleksi ve diskalkulü de bazen çok yoğun dikkat dağınıklığı da olur Peki tıbbi bir destek de gerekebiliyor. Zaten testlerde tıbbi destek gerekip gerekmediği de çıkıyor ortaya. O zaman da bir psikiyatradan zaten tıbbi destek yardımı da